Bence geçtik. Ne diyorsun? Ya geçtik ya, geçtik, ya kafa kafaya geldik. Geri geldim. Geçtik bu sefer. <gülüyor> bu sesi mutlaka içinizde hissedin Bucat. Karşımı geçip kıs var ya Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak Merhaba Webtekno takipçileri, hoş geldiniz abi yanımıza. Merhaba. Bu videoda arkadaşlar yanımızda duran DJI FPV komboyu yakından inceliyoruz ve enteresan şeyler yapacağız Tabii ki Webtekno usülü şeyler var. Bir bakalım yakından buyrun bizlere neler sunuyormuş. Ben direk konuya daldım arkadaşlar. Yanında Levent abi var. Levent Oktay. Abi seni bir kısaca tanımak isterim ben. Ve bu ürünle de yakından geçeceğiz. Çünkü bu ürünü bize daha böyle bilir bir kişinin anlatmasını istedik. Ve Levent abi davet ettik videoya. Bahset abi kendinden. Merhaba Levent ben. 16 senedir modelcilikle uğraşıyorum. Helikopter, uçak tekne. Son 5 senedir yarış droneları hayatımıza girdi. Yarış droneları dediğimizde yani önünde küçük bir kamerası olan. Buradaki örneklerdeki gibi. Ve gözlükle uçurabildiğimiz FPV dronelar. FPV droneların farkı uçuşlarda gözlük taktığınız zaman gözün içindeki görüntü kameradan geliyor ve içindeymiş gibi uçuyorsunuz. Yani first person view. Bunun amacı da hareketleri diğer dronlara göre daha hızlıdır. Kontrolü daha zordur ama avantajı da 100-150 kilometrelere kadar çıkabiliyoruz. Çıkıyor mu o kadar? Çıkıyor. Aklımda bir şey var bu konuyla alakalı. Bir uçuralım şunu. Göreyim görüntüyü görmek istiyorum. Görüntüyü gördükten sonra sana bir teklifim olacak konuyla alakalı. Gelelim buna. Bu DJI FPV Combo çok popüler bir ürün evet. ve şu anda ulaşması da bir tık zor gibi. Ülkemizde de yeni satışa çıkıyor. Bu arada bu ürünü bize pro video gönderdi arkadaşlar onlara da çok çok teşekkür ediyoruz bize destek sağlıkları için ve bu üründen bize bir kısaca bahsedebilir misin tavsiye ediyor musun bir kere güzel bir ürün mü yani başlangıç seviyesi için güzel TAY'ı azaltacak bir sürü ekstra kameralar sensörler koymuşlar üzerine kamera görüntüsü 4K 60fps gayet iyi sadece bir dezavantajı biraz kollarının plastik olmasından dolayı daha narin bir cihaz daha dikkatli uçmak gerekiyor çünkü bizim kendi yaptığımız dronelarda karbon kullanıyoruz Hı -hı. bu kendi el yapımız dronlar. bu da DJ hazır paketten Hı -hı. çıkıp uçurabileceğimiz dronlar. Yani dikkat yani, uçurmak lazım. Tabii olur. narin bir cihaz. Hazır sırası böyle konuda geçerken söyleyeyim. Bunu pro videodan alanlara %30'da servis indirimi yapabiliyorlarmış. Yani, Başka bir dezavantajı ve avantajlarından bahsedelim. Pilde biraz sanırım böyle bir dikkat edilmesi gereken konular var. Tabii pilleri özel 6 evet. 22 voltluk pilleri yüksek voltajlı pilleri var. Pillerin kendi koruması var akıllı piller. Yani. Bir uçuşu 20 dakika diyor. Spor kullanırsanız 10 dakika 8 dakika arası gidiyor. Araba gibi bir şey bu yani. Çok gazlarsanız Sürünüşü. enerji fazla gidiyor. Fazıca bitiyor. Ekstradan güzel bir özelliği kumandasında panik butonu var. Hı. Yani kontrolü kaybettiğiniz zaman, paniğe bastığınız zaman olduğu yerde çakılı kalıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Artı 3 Sen... modu var. Hı -hı. Normal mod, sport mod ve manuel. Normal modda bildiğimiz Mavic gibi yavaş, takip çekimler ve öndeki sensör sayesinde ağaca, dala bir yere geldiği zaman duruyor. Sport modda sensörleri kapatıyor. Daha hızlı ilerliyor ama takla atmıyor. Manuel modda her şeyi kendiniz kullanıyorsunuz. Bütün sensörleri kapatıyor ve her türlü sportif taklalar, hareketler yapabiliyorsunuz. en çok fazla bir şey yoksa ben gerçekten sabırsızlanıyorum. Masamızda zaten her şey hazır şu anda. Bir uçalım. Görelim. Sen bize birkaç tane böyle akrobatik hareket yap. Tamam. Görelim bakalım nasıl bir deneyim tamam, sunuyor. şimdi. Wow, wow, baby, togra, wow. Togra, togra, wow. Evet arkadaşlar şimdi dronumuz hazır yerde. Açtık ve ben burada hazırım. Bir kalkalım abi. Evet. Levent abi uçur bizi şimdi. Bu pervamillerin gözükmesinin sebebi ne abi görüntüde? Gözüküyor esasında. Normalde gözükmemesi lazım bizim dronelarda ama Evet. DJ bunu gözükmesini istemiş. Şimdi Hı. bu normal mod. Bakın Hı -hı. çok sakin, şu anda tapa gaz uçuyorum ama çok yavaş gidiyor. Şimdi evet. punch yapacağım, yani birden gazlayacağım yukarı doğru. Geliyorum. Deneyelim. Bize doğru geliyor. Şimdi geliyorum. Şimdi yukarı doğru hızlanacağım. Evet, Bir, hızlanalım. Bir, iki, üç. Evet, Bayağı anda... anda. Evet. 40 metre civarındayız, 50 metre. Çok iyiymiş arkadaşlar bu olay ya. Görüntüsü çok iyi. Evet yanında izlemek çok keyifli cidden. Olduğumuz yerde aşırı bir rüzgar var abi. Bu rüzgar bizi nasıl etkiliyor? Dronelarda etkilemiyor çünkü çok küçük pervane olduğu için diğer büyük dronelar gibi sallantı titreme çok az var. Bakın şimdi bir özelliği var. Bunu mutlaka bir daha göstereceğim size. Bize yaklaşırken ani bir duruş yaptın evet, galiba. Panik butonu diye bir buton var. Şuradaki evet. buton. Panik butonu. Bu hayat evet. kurtaran bir buton. Şöyle kontrolden çıktı. Heyecan yaptınız, panik yaptınız. Bakın size doğru yaklaşırken şimdi gösteriyorum. Geliyorum. 2, 1. Panik. Bakın tak diye... Abi ya durmasaydı? <gülüyor> ya durmasaydı? Ben eğilecektim sen bilmiyor ne yaparsın. yani. Ben eğilirdim ya da. Normal moddaydık. Sport modu aldık. Evet. Sport modda biraz hızlı fark ettiğini göreceksiniz. Daha bak, herhalde bak, atik oldu şu bak. an. Bak, sesi bile değişti. Bu sesi mutlaka içinizde hissedin diyeceğim. <gülüyor> Turn off tuşu FPV dronelarda yok. Sadece de var. Bize Şimdi biraz taklalar attı abi. Evet o zaman... FPV kullandığımızı hissedinim şöyle ya. Bir minemiz kalksın alaya? Şöyle bir şey yapabilirim. Şu güzel. Abi, Korkmayın! Ooo! Bu güzeldi. Peki Tabii. bunu arabayla kapıştırsak geçebilir miyim ben bunu? Ya anahtarı alırım ama ona göre. <gülüyor> ya O anahtarı biraz zor alırsın gibi geliyor ama abi deneyelim bence yani. Ne dersin? Olabilir deneyelim. Çok iddialıysan, abi sana bakmaktan konuşamadım şu an ama çok iddialıysan seninle bir pistte kapışmak isterim ben tamam, şahsen. Tamam o zaman geliyorum. Güzel, Geldi. Şey Abi eline sağlık. Şimdi piste doğru yola çıkalım biz. Tamam. Ama bizim uygun fiyatlı bir araç var. Onunla bir seni geçmeye çalışacağım ben. Umarım tamam. başarılı olurum. Ama tabii şimdi yola çıkmadan önce bir şey sormak istiyorum sana. Bundan sonrasında çok bunun üstüne konuşamayız muhtemelen. İşin artık şov kısmı başlıyor. Tamam. Bu drone alınır mı? Hazır combo paket dediğimiz pakette Hı. her şeyimiz var. Eksik hiçbir şeyimiz yok. Gözlük, kumanda drone bence alınır. Levent abinin tesisinden geçmiş arkadaşlar. Buradan yavaştan piste doğru bir yola çıkalım. Bakalım geçebilecek miyim? Gelmeyecek ama 5 dakika daha beklerim. Sonra giderim. Ne? Nele gelecektim ya yani işte. Neyle gelebilir ki? En fazla ne getirebilir ki? Ayda. Kolegas hazır mısın? Eee, yakardım. <gülüyor> <gülüyor> Orta sınıf. Bir Benim şey, bir işim çıktı şey gidebilirim. <gülüyor> i̇şim çıktı gidebilirim. Valla ben çok iddialı konuştum. Ben de bizim orta sınıf arabayı aldım geldim. Orta sınıf. Tak diyorum korkmayacaksın. Tamam mı? <gülüyor> bu abiyle. Nevent abi o zaman sen hazırsan ben yavaştan piste doğru geçiyorum. Piste doğru geçiyorum. Lütfi de senin yanına bırakıyorum. Abi yani. ben senin yanına geleceğim. ben. Dayanamıyor çünkü yok, yok çok gü böyle. Güçsüzün yanındayım abi. <gülüyor> Neler olacak görelim arkadaşlar. Kapışma başlasın. Elektrikli evet. araç hazır mı? Evet arkadaşlar kayıt değiliz yanımda Ege var ve Ege benim kov pilotum oldu. Yavaşlaştık yavaş şimdi kalkacağız? Muhabbeti Kes yarışı hazırlar. Evet hazırım. Evet, Gidince çıkıyorsunuz. 3 2 1 oh. Çek! Okay, Tron bizi geçti şu an. Üstünde görüyorum. Aha. Bence bir tur daha denenebilir Ege ne diyorsun? Bence bir tur daha. Geçemedik ya drone'u şaka gibi. Drone çok Ay, yukarı, yukarı, yukarı, yukarı çıktı yukarı olsun. Yukarı drone her türlü geçti ama bu Geçtim arada. ama arkadaşlar çünkü kadrajda yok. Drone böyle ikiye falan kapladı tur bindirdi şu an. O kadar yedin mi kardeşim? Ya bence... Anahtarı bıra anahtarı şey bırak, bırak git. Anahtarını alalım. O ikideyken bastı gaza bence. Tamam hadi bir daha hadi. Bir tur daha ben... Tamam bir hadi bir tur daha. Bir, şey bir dedi de çıkmadı ama. Bak bir de çıkıyorsunuz tamam. 3, 2, 1 deyince dakika. çıkıyorsunuz. Vallahi drone bizi geçti. Hiç beklemiyordum ben. Sen bekliyor muydun? Hayır ben araba geçer sanıyordum. Ben de araba geçer diye düşünmüştüm. Mademek ki belki hesap çarşıya uyumayabiliyor arkadaşlar. İyi ki iddiaya falan girmeyin. Abi sen önde duruyorsun, gözünü seveyim biraz geri gel ya. Hazırım. Hazır. 3, 2, 1, Yine geçti ya, yine geçti. Önümüzde gidiyor şu an, görüyorum. <gülüyor> Kaybettik. İddiamız tutmadı. Üzgünüm. <gülüyor> Basmıyorum biliyor musunuz? Hadi hadi! Oh, ben de. Ben de. Ben de. Ha? Arkspor'ta ben Ben bir kere daha, bir kere daha deneyebilir miyim? Bir kere son. Ya bir şey bir sıkıntı var. Ben ayar yapamamışım. Onu bir, bir son bir kez Hadi sen vazgeç ya. Abi bir kere daha Allah'ın hakkı güçtür. Bir üç kere daha bir kere daha deneyelim be. Son bir kere bir deneyim ben, bu sefer olacak eminim. Evet, hazırız tekrar. 3. defa deniyoruz arkadaşlar. arabada bazı ufak tefek motor ayarları yaptım. Bu sefer olacak gibi hissediyorum, bakalım. O zaman çok uzatmadan kalkalım. kalkalım. Bak 1'de lütfen şunu oturtalım artık. 3 olacak, 1 deyince çıkıyorsunuz. 3, 2 diyor, 1 deyince gaza basıyorsunuz. Evet. Bekleyin. Hazır evet. mıyız? Ozan! Hazırız. 3, 2, 1... Ana şık. Bu sefer geçemedi galiba. Çünkü göremiyorum şu an. Problem var. Bir teknik aksaklık. Teknik aksaklık. Geri geliyoruz. Demek ki ben yanlış modu almışım arabayı galiba yolun başında. O yüzden Ege kaybetmişiz. Gördün mü? Hata benim yüzümden olmuş gibi ben gördüm sen gördün mü geçtik duruma gitti. Söyleyin Ozan'a da bir daha gelsin. Gazlayınca kendi kesti. Şimdi o zaman böylelikle şunu kanıtlamış oluyoruz. Arabeyi normal modda kullanınca drone bizi geçebiliyor. Ama spor modunu aldığımızda drone bizi geçemedi arkadaşlar. Dolaşması şey gelsin. Abi dolaşmaya çıktı bile çok Çık geç. Mı? Çıkmasın ya. Nasıl ulaşacağız onlara? Karşımı geçip kıskız gülenler var ya. Kapanıp önümde diz çöküp alan. Korktuğumdan değil. Bu sefer geçtim abi. Ben gazlamadım ki. Ya nasıl gazlamadım? Tabii ben yarı yolda döndüm geriye. Eyvah eyvah geçtim ben. Son bir tamam. yarış Son yarışı bir, yarışı. bir, son bir bir daha. Bunu saymadım. Gerçekten yüzde de durdu. Yarı yolda durdu hakikaten. Neden? Kendine geriye kesti böyle bir daha yapıyoruz. Kalkıyoruz şimdi yine. Hadi son. Hazır mıyız? Uyuruyorum. Hazırız. 3 2 1 Bu sefer yine geçtik diye görüyorum şu an ama hafif önümüzde galiba kafa kafaya gittik sanki bu sefer. O zaman bugün yenildiğini ikna olmayacak şimdi dolaşıp gelecek bir daha yapamayacak ama artık yok bitti bence yani evet, tebrik sonra ederim sonra abi. Şu etrafında tur atıyorum. Adam tur bindiriyorum dedi yani kibarca. Bence geçtik. Ne diyorsun? Ben ya geçtik ya kafa kafaya geldik. Geçtik bu sefer. Geri mi geçemedik ya. Yok, abi ya? Ben geçtik gibi gördüm olmadı. kardeşim in artık istersen olmadı çünkü bir tür daha. Yok yok insan. Yok mu? Yok abi insan kaybettim. Ben anahtarı alacaktım ama abi, anahtarsız çalışıyor. Şey Allah Ben yani onu, <gülüyor> şey yaparım sana. Ama şey ya ben elimden gelen her şeyi yaptım. Sonunda bence geçti mi düşünüyorum? 3-4 kere denedik. Foto finish'e bakarız kayıtlar her şeyi. 3-4 kere denedik ama olmuyor arkadaşlar. Elimden geleni yaptım hepiniz gördünüz. Yanımda copilot'un bile vardı, kamera kayıttaydı ama olmadı, başaramadık. Senin böyle bir beklentin var mıydı? Daha önce denediğini söylemiştin. Bana. Yani sport modda geçemeyeceğimi biliyordun Hı -hı. da monal modda geçti. Biz ona geçti, geçti demiyoruz. demiyoruz başka bir şey diyoruz. Neyse şimdi anlıyor. Baya rahat. Hani, hani bir kere geçmedi yani. Ama keyifliydi. Herkes Kesinlerdi. dün düz incelerken biz böyle bir deneme yapmış olduk. Evet, çok evet. da keyif aldık. Sana çok teşekkür ederiz videomuza geldin. Bilir kişi olarak bizi onurlandırdın abi. <gülüyor> bu arada bize burayı açan ülke yarışmasına da teşekkür ediyoruz <gülüyor> burada. Pro videoya da çok teşekkür ederim tekrardan bize ürünü gönderdiği için diyelim. Ve yavaştan videomuzu kapatalım artık. O zaman iki yanımızda bulunan diğer web teknoloji ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu ürün hakkında ya da genel olarak dronlar hakkında bir sorunuz var. Varsa da yorumlara bırakın Levent abi hepsine tek tek cevap verir ya da olmadı bir video daha çeker orada onları da sizlere aktarırız diyelim bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim hoşçakalın Hoşçakalın Görüşmek üzere